Bugünkü konumuz reaksiyon güvenliği uygulamaları, termal tehlikelere karşı egzotermik veri analizi. Ee, sorularınız olduğunda slayt numaralarını not etmenizi rica ediyorum. En son kısımda, soru cevap kısmında slayt numaraları birlikte yanıtlamaya çalışacağım. Ee, önce ajandamızdan bahsedelim, önce bir giriş yapacağız. Sonra güvenlik kavramından, termal risklerden bahsedeceğim. Akabinde de kalorimetri teknikleri olan reaksiyon kalorimetrisi ve termal analiz teknikleriyle devam ediyor olacağım kimyasalların ve kimyasal reaksiyonların güvenlik değerlendirilmeleri reaksiyon kalorimetrisi ve termal analiz teknikleri ile yapılıyor. Bunlar birbirine iki alternatif ya da iki tamamlayıcı metot olarak bakabiliriz. Bu tekniklerle hangi kritik konulara yanıt alıyoruz? Entalpiler, reaksiyon entalpileri, özgür ısı kapasiteleri ve bu sunumda sıkça bahsedeceğim reaksiyonun en hızlı olduğu noktaya kadar geçen süre, tmr olarak ve kritik süre olarak bahsediyor olacağım. Aynı zamanda bu kritik sürenin 24 saat olduğu sıcaklık e, bilgisi de bizim e, güvenlik parametrelerini belirlemedeki önemli konularımız. E, reaksiyon çalışmalarında e, en temel konulardan biri scale-up'tır. Ee, laboratuvarda ceketli reaktörlerde ya da balonlarla, yağ banyolarıyla ve benzeri sistemlerde e, homemade dediğimiz sistemlerle çalışırken bunları üretim skalasına taşımanın birçok handikapı vardır. Hem dinamik hem de geometrik faktörler vardır. Ama biz bu scale-up'ı yaparken aynı zamanda nasıl e, ticari riskleri taşıdığımız kadar aslında güvenlik risklerini de büyütüyoruz. Ee, küçük bir laboratuvarda sadece bir çeker ocağın, ee, yok kirlenmesine sebep olabilecek patlamalar ve scale up çalışmasından sonra üretim hacmine geçtiğimiz zaman 1976'da Seve Sokak trajedisinde olduğu gibi bir köyün, bir şehrin etkilenebileceği kötü senaryolara zemin hazırlayabilmektedir. O yüzden reaksiyon güvenliği çalışmaları her sentez mühendisinin, her proses mühendisinin dikkat etmesi gereken konular. Şimdi güvenlik kavramımızı şöyle şu, şu, şu şekilde açacağım. İki tane reaksiyondan bahsediyoruz. Eğer bir tepkimimiz varsa, özellikle ekzotermik tepkimemiz, bugün konumuz ekzotermik tep tepkimeler. İki tane reaksiyonumuz var, kimyasal reaksiyonlar ve istemediğimiz aslında bozunma reaksiyonları. Bunların her ikisinde de bizim reaksiyonumuzun sıcaklığı, oluşan ısının uzaklaştırıp uzaklaştırılamayacağını, kaynamanın tetikleyip tetiklemediği, ortamdaki gaz varlığı, ısı kapasitesi ve delta T adiabatik dediğimiz ısı ve kütle kaybı ya da kazancının olmadığı noktadaki sıcaklık ile son sıcaklığı tetikleyen parametreler var mı? Bütün bu sorulara yanıt alıyor olmamız lazım ki güvenlik değerlendirmemizi sağlıklı bir şekilde yapabilelim. Bunun da yolu kalorimetreden geçiyor. Kalorimetri ne peki? Kalorimetre bizim ısı ölçmemizi sağlayan metot. Global ısı formüllerini biliyorsunuz. Süre ve Entalpi formülü ısı ve süreye bağlı olarak değişen formüller. Şimdi ben reaksiyonum ısı çıkıyor. Dolayısıyla benim bir güvenlik değerlendirmesi yapmam gerekiyor. Şu soruları scale up'tan daha laboratuvardayken scale up'a başlamadan önce bunları belirlemem gerekiyor. Benim mevcut işletme koşullarım kontrol altına, reaksiyonumu kontrol altına almam için yeterli. Ve if klauselere giriyoruz. Ya soğutmamda aksamı olursa ya karıştırmamda bir sıkıntı olursa işte e, torkta bir sıkıntı olabilir, sıkışma e, olabilir karıştırma esnasında randımanlı karıştırmayı ve ısı transferini randımanlı sağlayamayabiliriz. E, soğutan kompresördeki pompada bir sıkıntı olabilir, soğutamayabiliriz ya da oradaki kişi bir şekilde... E, vada'yı kapalı unutursa vesaire gibi, Seveso'da yaşanan bunun gibi bir problemdi. E, bu gibi e, felaket senaryolarını hazırlıklı olmamız ve bu soruları yanıtlıyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu soruları nasıl yanıtlayacağız? Bizim iki temel parametremiz var. Aslında reaksiyonun total ısısını oluşturan bir sürü yan etken var. Ama bunların en önemlileri bir reaksiyonun toplam ısısı. Yani Q-total dediğimiz burada reaksiyon entalpisine, kimyasal reaksiyon hızına ve reaktörümüzün hacmine bağlı olan bir ısı. Bir yandan da Q-cool dediğimiz... Ben bu reaktörden ne kadarlık bir ısıyı uzaklaştırabilirim mevcut koşullarımda ve bunu ne kadar iyileştirebilirim hesaplarını yapmamız gerekiyor. Burada da UA ileride tekrar bahsediyor olacağım bu formülden. Isı transfer katsayısı, reaktörümün değişim alanı, bu ceketteki yüzey alanından bahsediyoruz ve reaktör sıcaklığı, yani reaksiyonun içerideki sıcaklıkla ceket sıcaklığı, yani soğutma yaptığımız ya da ısıtma yaptığımız ceketteki sıcaklığın farkı bizim soğutma kapasitemizi, ısımızı belirleyebiliriz. Noktalık. Şimdi ben burada e, bunu bir e, video ile paylaşacağım. Burada bir felaket senaryosunu e, simüle ediyor olacağız. Şimdi burada, e, bu reaktörümüz olduğunu düşünün, burada soğutma suyumuz var, buradan giriyor, buradan e, sirküle oluyor, reaksiyonun sıcaklığını belli bir sıcaklıkta tutuyor. Şimdi e, içeride her şey normal giderken ne olacak? Bizim reaksiyonumuz başladığında normal proses sıcaklığımıza geleceğiz. Normal prosesteki sıcaklığımızda ama olura soğutma sir e, sıvısında, sirkülasyonda bir problem olursa kapanırsa işte bir şekilde elektrikler kesildi diyelim jeneratör devreye giremedi vesaire kendiliğinden bu bizim delta T adyabatik dediğimiz sıcaklığa bir e, yükselme olacak. Yani bu tam bozulma sıcaklığından önce bir yere kadar sıcaklık yükseliyor. Delta T adyabatik dediğimiz daha önce de bahsettiğim herhangi bir ısı ve kütle kaybının değişiminin kazanımının olmadığı e, sıcaklık e, kısmında bir atlama yapıyor. Bu atlama esnasında e, şurada bir küçük izotermal var. Ve bu izotermal kısa bir süre sonra bozulma reaksiyonu dönüşüyor. Şimdi burada şu önemli. Ee, bu bozulma esnasında, şurada benim geçirdiğim süre, yani soğutmada aksamanın olduğundan, bozulma sıcaklığına ve Delta T hani hala güvenli olduğum noktaya kadar geçen süre benim için önemli. Ben bu arada önlemimi alamazsam, prosesi müdahale edemezsem ya da tesisin boşaltılması gerekiyorsa, tesisi boşaltmayı başaramazsam ne oluyor? Bozulma reaksiyonu gerçekleştiriyor ve genleşmeyle birlikte reaktör patlayabiliyor. Bunu önlemek için de benim bu kritik sıcaklığı ve burada geçen süreyi biliyor olmam lazım ki reaksiyon güvenliği önlemlerimi alıyor olayım. Şimdi peki biz hangi tekniklerle bu çalışmaları yapıyor olacağız? Reaksiyon ısısını ölçmek için dört temel teknik var. Ben bunların bizim de ürün portföyümüzde çözümleri olan iki tanesinden bahsedeceğim. Power Compensation, Heat Balance bunlar gene kalorimetri teknikleri, diferansiyel tarama kalorimetri teknikleri. Biz bizim teknolojimizde, Metlertorid ürün portföyünde bulunan Heat Flow ve Real Time Kalorimetri tekniklerinden bahsediyor olacağım. Heat Flow'da ısı akışı ile kalorimetrik hesaplamaları, güvenlik hesaplamalarını yapabileceğimiz kısımlar, DSC diferansiyel taramalı kalorimetre, Easymax, Optimex, RC1 gibi bizim hazır bir reaktör bunlar. içinde online olarak reaksiyon hızını ve ısısını hesaplayabileceğiniz sensörlerimiz olan reaksiyon kalorimetreleri, DSC'de termal emiriz tekniği olan DSC. Aynı zamanda Metral, Metler kendi patentli teknolojisi olan real-time kalorimetre var. Yine RC1 bunları bir sonraki slaytta daha detaylı göstereceğim. Böyle iki birbirine alternatif tekniğimiz üzerinden gideceğim. Şimdi şu an ekranda gördüğünüz bizim e, Metler e, sentez çözümlerindeki reaktörleri. Yukarıda bulunan RC1-MX. Bu aslında böyle baktığınızda bildiğiniz ceketli bir cam reaktör sistemi. Arkasında özel bir termostatı var. Yönetmek için touchscreen ekranı var. Aynı zamanda bilgisayara da bağlı. Burada e, biz Reaksiyonun bu sağ tarafta gördüğünüz bütün e, toplam ısı ve Q-Cool e, ısıtma sıcaklığı ısı, ısı değerlerini hesaplayabiliyoruz. RC1MX'in avantajı bir dahili termostatı var, bir harici termostatı var. Harici termostat normal sizin reaksiyonunuzu yapmanız için gerekli olan silikon yağı olabilir, su olabilir, artık sizin e, parametreleriniz neyse ona göre e, ısıtma soğutmanızı yapıyor. Dahili termostatta da ayrıca bir soğutucu sıvı var. Gene yağ olabilir, su olabilir. Acil bir durumda, sıkıntılı bir durumda aniden hemen ceketteki sıvıyı değiştirip hızlıca soğutma yapmayı sağlıyor. Ve yazılımımızda bunlar için özel çözümlerimiz var. Bunlar daha küçük reaktörlerimiz, rc mx 80 mililitreden başlayıp 18 litreye kadar çıkabilen bir sistem. Küçük reaktörlerimizde OptiMax ve EasyMax'de burada katı fazla ısıtma ve soğutma yapıyoruz. Isıtmayı normal termosatla yapıyoruz, soğutmayı da Peltier teknolojisiyle yapıyoruz. Burada silindirik cam reaktörlerimiz var, EasyMax için basınçlı reaktörlerimiz de var, çelik. Ee, doğrudan temas sistemiyle solid state katı faz üzerinden e, hızlı ısıtma soğutma yapabiliyoruz. Bunlar tabi daha küçük hacimler. 50 mililitreden başlıyor 1 litreye kadar çıkan çözümlerimiz var. Easymax'de paralel çalışma imkanımız var. Optimex'de e, büyük hacimler 250 mililitreden 1 litreye kadar çıkabiliyor burada teknolojiler. Şimdi kalorimetre kısmı ne yapıyor? Ee, bütün bizim reaksiyon kalorimetremizde ve DSC'lerimizde Heat Flow tekniğini kullanabileceğimizden bahsetmiştik. Ee, heat Flow teknolojisinde normal reaktörün içinde iki tane ilave sensör var. Bunları bildiğimiz PT100, PT1000 gibi düşünmeyin. Bunların bir tanesi ısı üretiyor, diğeri o ısı akışını ölçüyor. Aynen şey gibi düşünebilirsiniz, DSC'nin içine, yani reaktörün içine bir tane DSC sensörü sokmuşsunuz gibi ısı akışını ölçmeyi sağlıyor. Dolayısıyla orada ısı akışını ölçtüğü için ceket ve reaktör sıcaklığını problarımızı biliyoruz. Kullandığımız reaktörün ısı transfer alanını, yüzey alanını biliyoruz. Dolayısıyla U parametresini hesaplayarak, ben sistemimde ilgili diğer hesaplamaları ve güvenlik parametrelerini belirleyebiliyorum. Avantajları ceket ve reaktör sıcaklıklarını termostat vasıtasıyla ayarlayıp takip edebiliyorum. Online olarak okuyabiliyorum, CP hesaplayabiliyorum, scale-up'a yönelik hesaplamalar yapabiliyorum ve izotermal olsun olmasın ısı hesaplamalarını yapabiliyorum. Tek dezavantajı reaksiyon güvenliği çalışmalarını heat flow kalorimetre ile yapmanın tek dezavantajı reaktör duvarındaki ısı transfer hızının reaksiyonun başında ve sonunda birer saatlik kalibrasyonlar gerektiriyor olması. Bu kalibrasyonları yap, yapmadan bu sistemden bu U sonucunu elde edemiyoruz. Bu U'yu belirlemek için kalibrasyonları yapıyor olmamız lazım. Ee, bu ısıyı doğru ölçebilmek için U'yu belirlemede o kalibrasyonlar bize lazım oluyor. Peki real-time kalorimetrede diğer tekniğimizde rc 1 olan sisteme geçecek olursak burada farklı bir sistem üzerinden gidiyoruz. Burada yine aynı sensörlere ilave, e, reaktöre entegre, Dikey ve yatay sensörlerimiz var. Bunlar reaktörle birlikte geliyor. Çıkartamıyorsunuz. Dolayısıyla bunlar kendi içinde kalibrasyonu kendi kendine yapıyor. Dolayısıyla bir kalibrasyon gerekmiyor. Reaksiyon ısısını doğrudan ölçebiliyorsunuz. U parametresine bağımlı değilsiniz. Reaktör boyunca gerçek zamanlı ısı sağlayabiliyoruz. Öngörülen reaksiyon ısısını gerçek zamanlı ölçebiliyoruz. Zaman ve pahalı sarflardan tasarruf sağlıyor kalibrasyonla ilgili. Dolayısıyla UA'dan bağımsız ölçüm alıyoruz izotermal ve izotermal olmayan koşullarda ölçüm alabiliyoruz. CPA'ini yi online hesaplayıp scale up çalışmalarını yapabiliyoruz. Ama bunun diğerine göre heat flow'a göre dezavantajı 3 litre hacme kadar sınırlıyız. Burada basınçlı sistemler de var. 0.5 litre, 2 litre gibi daha küçük hacimler de var. Ama heat flow'da 18 litreye kadar çıkabiliyorken burada çıkamıyoruz. Açıkçası genelde bu çalışmalar için en çok tercih edilen hacimler 2 litre. Oluyor. Hacim 2 litre oluyor. Çünkü hacmi ne kadar çok arttırırsanız artık o bir pilot reaktöre girmiş oluyor. Derinlemesine bilgi almak için oradaki karıştırmanın randımanlı olması, homojenlik önemli reaksiyon dinamini anlayabilmek için. O yüzden ilk çalışmaları daima 2 litre yapıp hani sonrasında bir Güvenlik çalışmalarını pilot reaktörde de yapayım derseniz evet 18'e çıkabilme şansımız var heat flow'da. Ama dediğim gibi başında ve sonunda gene kalibrasyon yapmamız gerekiyor olacak. Artık al dediğimiz real-time kalorimetrede öyle bir ihtiyaç yok. Peki, şimdi bizim termal risklerimiz neler? Şimdi biz ee, bir bir sentez, bir reaksiyon tasarladık, bunu üretime geçireceğiz. Bir kere bu altı sorunun yanıtını almadan ve acil durumdaki kaçış planını belirlemeden o prosesin scale-up'ına bile başlamamamız gerekiyor aslında. Öncelikle soğutucu sistemimiz ile sıcaklığı yeterince kontrol edip edemeyeceğime bakmam gerekiyor. Aynı şekilde hedeflenen reaksiyon için tehlikeli sıcaklığa ulaştığımda ne kadar düşürebilirim, ne kadar kontrol edebilirim, bunu yanıtlamam gerekiyor. Hedeflenen ikinci reaksiyon için gerekli sıcaklığa ulaştığında hangi sıcaklığa düşebilirim eğer böyle bir sıcaklığım varsa? Hangi aşamada soğutucu hatası benim için tehlikeli hale gelir? Bunu yanıtlamam gerekiyor. Hedeflenen reaksiyonun kontrolden çıkmasının ne kadar hızlı olduğu? Yani benim oradaki kaçış sürem. Diğer son sorumuz da bozulmanın başladığı sıcaklıkta. Kontrolden çıkana kadar ne kadar süren var? Şimdi bu beşinci ve altıncı soru birbiriyle aynı gibi görünüyor ama birinde kontrolden çıkması ne kadar hızlı oluyor? Bu onun akabinde kaçmak için ne kadar süren var? Dolayısıyla bu e, altı sorunun da e, yanıtlanıyor olması lazım ki e, biz risk değerlendirmemizi doğru yapabilelim. Yine daha önce gösterdiğim grafik burada normal prosesimiz başlıyor, delta t advebatik dediğimiz şuradaki atlama sıcaklığını belirlemem gerekiyor soğumada aksama olması durumunda ve benim e, güvenlik değerimi kritik kritikalite indeksiye bahsedeceğim e, parametreyi belirlemem için benim iki temel noktaya ihtiyacım var. Şurada tam şu noktada benim buraya kadar gelen sürem ne? TMR dediğimiz time to maximum rate, maksimum hıza ulaşma süresi. Buna kritik süre diyeceğim. Ve buradaki sıcaklığım ne? Maximum temperature attainable by the synthesis of reaction. Yani kritik sıcaklık diyeceğim burada da. Bu sıcaklık ve süreyi biliyor olmam benim ee, reaksiyon güvenliği risk değerlendirmemi yapmam için büyük önem arz ediyor. Peki bunlar bana ne veriyor? Risk değerlendirmemde bir... Delta T adiabatin 200 derecenin altında mı değil mi? Bu benim e, sev risk seviyemi belirliyor. Aynı zamanda e, kritik sürem 8 saatin altında mı? Kritik sürem 8 saatin altında ya da atlama sıcaklığı, şuradaki, pardon, şuradaki şu atlama sıcaklığı dediğimiz sıcaklık delta T adiabatik 200 derecenin üstündeyse benim yüksek riskli bir prosesim var. Delta T adiabatik 50 ila 200 derece arasında ya da e, kritik sürem 8 ila 24 saat arasında ise orta riskli bir e, prosesim var. Delta T adiabatik 50 derecenin altındaysa ve e, kritik süren de 24 saatin üstündeyse benim düşük riskli bir e, prosesim var demek oluyor. Şimdi burada orta ve yüksek riskli olduğumuz zaman bizim mutlaka acil durum senaryosu planlarını belirlememiz gerekiyor. Personele ona göre eğitimleri vermemiz gerekiyor, ona göre sekonder aksiyonları almamız gerekiyor. O yüzden bizim potansiyel enerjinin belirleyip onun şiddetinin düşük mü orta mı olacağına göre para Aksiyonlarımızı hesaplamamız gerekiyor. Bu ISG'nin de aslında sentez yapılan fabrikalarda ISG'nin de mutlaka devreye girmesi gereken bir konu. Şimdi buradaki e, grafik bizim e, yazılımımızdan da direkt I, I Control Safety dediğimiz bir yazılımımız var reaksiyon kalorimetrelerinde doğrudan sonuçları alabileceğimiz 2008 yılında yayınlanmış e, bir chart çok kullanışlı olduğu için biz yazılımımıza doğrudan ekledik. Şimdi bizim Prosesimizde bir şu yeşille belirttiğimiz prosesimizin olması için, reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli olan sıcaklık var. Bunu bir grafikte yer, yerine yerleştiriyoruz. Kritik sıcaklığımızı yerleştiriyoruz. Bunun üstünde olabilir, çok yukarıda olabilir. <gülüyor> kritik sürenin 24 saat olduğu sıcaklık, yani şu kırmızı barların tam şurası 24 saat olduğu sıcaklık yukarıya doğru gittikçe zaten e, sıcaklık daha da yükseliyor ve kritik hali geliyoruz. Bunları çarkta belirleyip, sizin prosesiniz için yerine yerleştirdiğinizde bunların birbirlerine göre konumu sizin e, prosesinizin risk klasmanının birden 5'e kadar nerede olduğunu gösteriyor. Şimdi eğer e, benim e, kaynama noktamda e, kritik sıcaklığında e, kritik sıcaklığın e, kritik sürenin 24 saatin e, 24 saat olduğu sıcaklığın altında kalıyorsa ben çok güvenliyim. Ama kaynama noktam bu kritik sürenin 24 saat olduğu sıcaklığın üstünde kalıyorsa biraz daha riskliyim. Şu arada bir değişiklik var. Kritik sıcaklıkla kaynama noktası arasındaki süre. Şimdi eğer benim kaynama noktamın hemen üstündeyse, kritik sıcaklığı bu da benim için bir risk çünkü ben zaten prosesi genelde kaynama noktasında yapıyorum biraz daha riski arttırdığımız zaman kritik sürenin 24 saat olduğu sıcaklığın üstünde bir kritik sıcaklığım varsa bu beni dörde götürüyor ve en istenmeyen senaryo en yüksek 5 en yüksek kritiklik seviyesi olan 5 olan kısımda da ee, kritik sürenin 24 saat olduğu sıcaklığın üstünde kalıyor. Hem kritik sıcaklığım hem de kaynama noktam. Bunu böyle anlatınca biraz karmaşık gibi oluyor ama e, ileride bir örnek göstereceğim. Çok daha net olacak. Dolayısıyla bu sıcaklıkların, bu parametrelerin birbirlerine göre, konumları birbirlerinin altında üstünde kalmalarına göre ben risk seviyemi belirliyorum. Şimdi peki bu 1, 2, 3, 4, 5 belirledim. Bana ne veriyor? Diyoruz ki eğer birden ikiye kadarsa Ölçüm gerekmez dediğimiz artık hani sizin risk değerlendirmeniz bitti. Kalorimetre ile ilgili yapacağınız ilave bir ölçüme ihtiyacınız yok. Scale geçebilirsiniz anlamına geliyor. 3 ve 4 ise teknik tasarımınızda bazı ölçümler yapmanız lazım. Yani müdahale edebiliyorsanız prosesi biraz e, müdahale edin. Misal veriyorum kaynama noktası farklı bir e, daha yüksek bir sorbent kullanabilirsiniz gibi gibi. Teknik tasarım ölçümü ya da soğukma e, kapasitesi ile ilgili. E, teknik tasarım ölçümlerini yapmak gerekiyor. Beşse, prosesi komple yeniden tasarlayın. Bu çünkü çok yüksek bir e, risk anlamına geliyor. Sevesado'daki e, faciada böyleydi. Çok riskli bir prosesti, rakiplerinden çok daha riskli bir proses kullanıyorlardı. Rakipleri daha güvenli prosesler kullanıyorlardı ve e, felakete sebep oldu. Şimdi tekniklerimize geçelim. Reaksiyon kalorimetresi ve termal analiz. Burada e, nitrasyon, bir tane nitro benzerini nitrik asitle nitrasyon reaksiyonundan bahsedeceğiz. E, Kata yazıyorum. Sülfrik asit kaynama noktamız 82, düşük bir kaynama noktamız var ve reaksiyon ısımız 500 kilojür. Eğer soğutmanın e, aksaması durumunda karşılaşırsak burada reflaksın e, başarılı olması lazım mutlaka ki e, sıkıntı yaşamayalım çünkü 82 derece düşük. Şimdi biz reaksiyon kalorimetresiyle, RC1MX'le ya da Easymax, işte Optimex bizim kalorimetreli reaktörlerimizi çalıştığımız zaman bize yazılım IC Safety, bize spesifik ısımızı, spesifik entalpimizi birim başına, Delta T adiabatik dediğimiz, e, atlama sıcaklığımızı, kritik sıcaklığımızı ve termal akumülasyonun ne kadar olduğunu verip bunların birbirlerine göre konumlarını belirleyip criticality indeks dediğimiz o birden beşi kadar belirlediğimiz parametre var diye bunu veriyor. Mesela zaten e, nitrolama her zaman e, güvenli bir hale çok kolay getirilemeyen bir reaksiyondur. Kritik kalite seviyemiz 4 olarak kaldı. Ne yapmamız gerekiyordu 4 olduğunda? Teknik ölçümleri yapmamız gerekiyordu. Bu konuda daha hassas davranmamız gerekiyordu. İyileştirebileceğimiz parametreler varsa iyileştirmemiz gerekiyordu. Aynen bu çartı da yazılımdan elde edebiliyoruz. Kritik sıcaklığımız 117 bulunmuş. Kaçış süresinin 24 saat olduğu sıcaklık 110 derece bulunmuş. Yani benim kritik sıcaklığım kaçış Süresinin 24 saat olduğu sıcaklığın üstünde kaldı ama kaynama noktam 82 de altında kaldı. Dolayısıyla benim kritik indeks değerim risk seviyem 4 olarak karşıma çıkıyor. Peki e, termal analiz uygulamalarına geçecek olursak. Şimdi termal analizde reaksiyon kalorimetrelerinde en çok e, pardon reaksiyon güvenli uygulamalarında en çok DSC kullanılıyor. Bazı firmalardan müşterilerimizden duyuyoruz. İşte biz reaksiyon güvenliği çalışmalarını ilgili şirketlere gönderiyoruz, yurt dışındaki şirketlere gönderiyoruz. Ziyi biliyorlar. Onların kullandığı teknik DSC, reaksiyon kalorimetresiyle online sentezinizi yaparak çalışma yapan ben pek bir alt şirket duymadım. DSC de yapıyorlar. DSC biliyorsunuz küçük krozeler vardır. Bizim de ürün portförimizde var. 40 mikrolitre, 100 mikrolitre, 160 mikrolitre gibi. E, krozelerin içine e, regionlarınızı koyup işte kapatıp gerekiyorsa hermetik olarak kapatıp e, ısı akışını ölçerek buluyorsunuz. E, DSC'de e, entalpi ve ısı kapasitesini hesaplayabildiğiniz için bunların birbirine oranı da delta teyadi batiye yani o oradaki atlama sıcaklığını tekabül ettiği için bunun 50 dereceden yüksek bir düşükme olduğuna karar veriyorsunuz. DSC'deki en kritik parametre bu. Eğer 50 dereceden, 50 dereceden fazlaysa reaksiyon hızımız yüksek dolayısıyla riskli bir sistemdeyiz. Daha çok test yapmamız lazım, prosesi iyileştirme yapmamız gerekiyor. Ama 50 derecenin altındaysa bu oran, benim aklım sıcaklığım, risk az, yolumuza devam edebiliriz diyor. Ama bu dediğim gibi sizin reaktörünüzün içinde olan bir sistem değil. Bu sadece o kimyasallar bir aradayken nasıl davranıyor, yanıtını veriyor size. Termal analiz teknikleri tabi sadece DSC'den oluşmuyor. Bir malzemenin sıcaklığa karşısı sı değişimine karşı, izotermal ya da dinamik sıcaklık değişimlerine karşı. Ee, ne gibi tepkiler verdiğini de belirleyebiliyoruz aynı zamanda. DSC'de sadece reaksiyon güvenli çalışmaları yapmıyoruz. Sası kapasitesinin genleşmesini belirleyebiliyoruz. Genleşme tabi TMA'da farklı bir termalizme metodu. Kristallenmesi, gene TMA'da yumuşamasına, DSC'de saflığına bakabiliyoruz, TGA'da aynı şekilde. Oksitlenmesine bakabiliyoruz, yanma profiline ve bozulma tepkimelerini inceleyebiliyoruz termo analiz cihazlarında. DSC'de neler yapıyoruz? E, DSC'de genellikle tek başına kimyasalların da hani karışımdan ziyade kimyasalların da termal özelliklerini inceleyebiliyoruz. E, Özgüvası kapasitesini, reaksiyon ve bozulma entalpilerini, reaksiyon hızını ve kinetiği bunlar için özel kinetik yazılımlar mevcut ve e, kristallenmesi, erimesi, kaynaması gibi parametrelerini inceleyebiliyoruz DSC'de. Mesela e, kritik süreden bahsetmiştim hatırlarsanız. E, kritik süreyi DSC'de nasıl belirleyebiliriz? Burada süreye karşı bir sıcaklık grafiği var. DSC genelde ısı akışı olarak hesaplanır ama yazılımdan bunu sıcaklık olarak değiştirebiliyoruz. Bizim burada proses sıcaklığımız 50 santigrat derece e, ama kimyasalları koyduk 50 santigrat derecede geldiği için artık bir tepkime veriyorlar. Ve ben nerede tamamen reaksiyonumun bozuldu? Yani yaklaşık bir 80 dakika benim güvenli bir sürem var. Ben de SC'den bu süreyi doğrudan görebiliyorum. Ve e, kaçış süremi buradan ya da kaçış senaryolarımı buradan belirleyebiliyorum. Ama biz ne demiştik? E, kontrolden hani 24 saat olan bir sıcaklık. Dolayısıyla ben daha düşük sıcaklıklarda kalırsam bu süreyi e, uzatabilirim. Farklı bir gene DSC aplikasyondan bahsedelim. Gene nitrolu bileşiklerden gidiyoruz. E, DSC'de sol tarafta gördüğünüz e, saf nitrofenol, e, saf olmayan 4 nitrotolyan ve saf olan 4 nitrotolyan'ın erime pikleri. Burada e, farklı bileşiklerin erime noktalarından birbirlerinden ayırabildiğiniz gibi bir birleşiğin saf olup olmadığını da e, yanındaki safsızlıkların piki olsun olmasın, pikin şeklinden anlayabiliyoruz. E, Mesela Ayrı ayrı saf halde verdiğiniz zaman pikin şeklindeki e, davranış farkından mesela burada siyah olan e, son derece şart bir pik saf 4 litre toluen ama içine safsızlık girdikçe daha geniş bantlı daha yayvan e, o kadar sivri olmayan bir pik elde edebiliyoruz. Dolayısıyla kimyasalların tek başına analizlerini de yapabiliyoruz DSC'de. Sağ tarafta da bozunma grafiklerini gösteriyoruz. burada basınçlı kroze kullanıldı. Çünkü bozunma olurken gaz çıkışı olduğu için nitro bileşiklerde hani patlayıp cihaza zarar vermemesi için yüksek basınçlı krozeler, özel çelik krozeler kullanabiliyoruz. Burada mesela yine yeşil nitrofenol saf. Burada ikili bir bozulma diyagramı görüyorsunuz. Yani nitrofenol bozulurken iki, iki reaksiyon ardışık ve girişim yapan iki reaksiyon şeklinde olduğunu buradaki reaksiyon entalpilerinden ve reaksiyon oluşum sıcaklıklarını DSC'de belirleyebiliyoruz. Nitrotolyan piklerinde de gene saf ve saf olmaması ee, onun bozulma sıcaklığını ve bozulma entalpisine doğrudan etki ettiğini ve buna göre sizin prosesinizde kullanacağınız malzemenin e, saflığına karar vermenizde de e, DSC sizlere yardımcı oluyor. Ee, diğer bir reaksiyon güvenliğinde kullanabileceğimiz bu biraz daha sekonder kalıyor tabi TGA DSC'nin yanında. TGA'da buharlaşma ve bozulmayı inceleyebildiğimiz gibi entegre diğer sistemlerle MS, FTIR, GC-MS gibi entegre sistemlerle çıkan gazların da daha detaylı analizlerini yapabilme şansımız var. Çıkan gazların miktarını, tanımlamasını, reaksiyon hızını, reaksiyon kinetiğini ve reaksiyon sıcaklığını da TGA'da belirleyebiliyoruz. TGA'da tabii entegre DSC de olabiliyor. TGA, DSC ikisi bir arada ama... Tabii ki tek başına DSC'nin hassasiyetinde olmadığı için reaksiyon güvenliği çalışmalarındaki DSC partinin yine dedike DSC'de yapılmasını öneriyoruz. E, toparlayacak olursak e, üç temel e, ölçüm prensibinden bahsettiğim reaksiyon güvenliği e, uygulamalarında. E, mesela TGA DSC'de erime noktası erime aralığı kaynama noktası parametrelerini görebiliyoruz. E, özgül ısı kapasitesini DSC'de ve reaksiyon kalorimetresinde görebiliyoruz. Reaksiyon entalpisini DSC'de ve reaksiyon kalorimetresinde görüyoruz. Reaksiyonların onsek başlangıç sıcaklıklarını hepsinde görüyoruz. TGA'da bozulma olduğu zaman kütle azalımı olduğu için oradan görüyoruz ya da oksijenle girerse bu sefer karbondioksit çıkışından artışın, azalmasından görebiliyoruz. E, bozulma reaksiyon kilitliğini gene termal analiz, DSC, TGA'da görüyoruz ve reaksiyon hızını da DSC ve reaksiyon kalorimetrelerinde görebiliyoruz. E, bizim e, Mekler Toro'da mt.com.tiyeye girerseniz, e, bizim termal analizle ilgili e, çok geniş bir e, veri tabanımız var. Buradan webinarları, eğitimleri, uygulama noktalarını e, bulabilirsiniz. Reaksiyon kalorimetresi ile ilgili doğrudan benimle iletişime geçebilirsiniz. E, bitirmeden önce e, Einstein'ın hani kendimce tercüme edebildiğim kadar e, şu sözüyle bitirmek istiyorum. İnsan ve insanın güvenliği her teknolojik mecranın ilk kaygısı olmalıdır. Bunu hesaplama ve denklemlerinize dağıldığınızı asla unutmayınız demiş. E, özellikle e, güvenliğin, sağlığın ne kadar önemli olduğunu şu dönem zannediyorum hepimiz daha iyi biliyoruz. Umarım e, herkes ailesiyle e, sağlıklı günler geçiriyordur şu günlerde ve bir an önce atlatırız. E, bana mail adresinden nurdan.tarakçı e, mail adresinden herhangi bir konularla ilgili, ürün portföyünüze ilgili sorularınızı her zaman iletebilirsiniz. E, sunumum benim bu kadardı. Sorularınız varsa yanıtlayabilirim. CP hesaplamanın önemi nedir demiş Eda Nur Hanım. Hemen gelelim. Şimdi ısı kapasitesi Bakın şurada mesela en basiti DSC'de göstereceğim. E, DSC'deki hesaplarınızda doğrudan size atlama, sı sıçrama sıcaklığı ile ilgili bilgi veriyor. Ve bu hesaplamayı yapabilmeniz için sizin için önemli. Aynı şekilde şurada DSC kısmında buradan önemli. E, ve DSC'de biraz daha meşakkatli bir ölçümdür. O yüzden sorduğunuzu zannediyorum. Şimdi... E, Spesifik heat bizim katsayıları belirlememizde belirlememiz de bizim için önemli. Yani şuradaki U değerini spesifik heat'i ölçmeden gidemiyoruz. Şimdi orada tabii altında ben burada çok genel şeyleri gösterdim size. bunu hesaplamaların çok detaylı alt kırılımları var. Buradaki U değeri ısı transfer katsayısını belirlemek için ısı kapasitesine ihtiyacınız var. O yüzden önemli. Hem DSC'deki hesap formül için önemli hem de U değeri için önemli. DSC, TGA, CP kısmı için kısa bir özet tabii ki. Şimdi DSC'de CP şöyle. Şimdi şuraya bir tekrar geleyim. Daha doğru olacak. Hı. Şimdi şuradaki şu delta T adliabatiği hatırlıyor musunuz? Ben normalde proses sıcaklığıma geldim. Soğutma suyumda aksama oldu. Ya da karıştırmamda bir sıkıntı oldu. Dolayısıyla ben sıcaklık kontrolünü sağlayamıyorum. Dolayısıyla proses bozulma sıcaklığına gelmeden önceki bir sıcaklığa atlayıp orada bir e, izotermal gösteriyor bana. Yani ben e, acil durum senaryosuna geçmeme ramak kala anı diyebiliriz buna. Dolayısıyla bu delta T adliabatik sıcaklığının ne olduğu ve buraya benim ne kadar sürede geldim benim için çok önemli risk parametreni belirlemek için. Şimdi ben DSC'de Delta T adibatiye ihtiyacım var ki ben bu risk hesaplamalarını yapabileyim. Şimdi Delta T adibatiye nasıl hesaplayacağım? Şimdi ben online olarak ölçüm almıyorum, DSC ile ölçüm alıyorum. Dolayısıyla online bir reaksiyon kalorimetrenin olmadığı durumda delta TH debati DSC ile hesaplamamın yolu CP hesaplamadan geçiyor. hemen entalpiyi hesaplayacağım reaksiyon entalpisini. Şuradaki reaksiyon entalpisini şöyle göstereyim size. Mesela burada bozulma reaksiyonları var ya. Aynı şekilde e, normal reaksiyonun da böyle bir entalpi grafiği olacak. Dolayısıyla e, bu pikin pik alanı benim reaksiyon entalpi Tamam mı? Reaksiyon entalpisini ben bu pik alanından elde edeceğim. Bir de aynı şekilde ısı kapasitesini ölçeceğim. Dolayısıyla ben reaksiyon entalpisinin ısı kapasitesine oranım 50'den büyük mü değil mi? Bunu göstermem gerekiyor. Dolayısıyla eğer 50'den yüksekse riskli bir prosedür değil. Değilse daha e, risksiz bir prosedür değil diyebiliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi e, bana mail ve e, mail adresinden her zaman ulaşabilirsiniz. E, genel anlamıyla biliyorsunuz Metlertoledo e, Türkiye'de ofisi olan e, ve direkt girdi kalite kontrolden tırk antarlarına kadar hani üretimin her aşamasında, arge ve laboratuvar çalışmaların her aşamasında size çözümler sunabilen bir markayız. Ben de ürün portföyümüzü hakimim. E, benim ürün portföyümde olsun herhangi bir e, çözümde olsun ya da Soru işaretiniz olan her şeyde e, bizden olsun ya da farklı bir firmadan olsun biz bir şekilde destek vermeye çalışırız. Biz Metlertöre de olarak e, değer satan hani danış danışılan bir marka olmak bizim için önemli. E, her zaman e, destek vermeye hazırım. Bana her zaman her konuda ulaşabilirsiniz.